Yeni bir videoyla merhabalar. Bu videoda frenin ötme sesini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Araçlarda fren sistemlerinde diskli ve kampanalı iki fren sistemi vardır. Bu diskli fren sisteminde diski, balatayı Hepsini görebilirsiniz. Dıştadır. Gözüken bir yerde de. Yani jantın, tekerlek jantının arasından baktığınız zaman diskide e, fren kaliperinde, de öyle çok iyi dikkatli bakarsanız kaliperin arasından fren balatasını da görebilirsiniz. Kampanalı fren sisteminde ise bütün Sistem kapalı bir sistemdir. Ne balatayı görebilirsiniz, ne de balatanın temas ettiği kampananın iç kısmını yüzeyini görebilirsiniz, göremezsiniz. Duymuş olduğunuz frene bastığın zaman duyulan bu ötme sesi bazen bu çok ıı, tiz bir ses de olabilir. Yani bu sesten daha da tiz bir ses de olabilir. Bazen bu şekilde bir ses olabilir. Bunun nedeni araçlardaki fren balatasının. Belli bir müddet sonra Aşınarak azalması Aşındığında Geride Fren balata tozunun Kalması Şimdi bu kampanalı fren sistemlerinde Balata Aşındığı zaman balata tozu Sistemin içinde kalıyor e Sistemin içinde kaldığı Zaman da Ile balata ile balatanın sürtünme yüzeyinin kampananın için arasında birikiyor. Bu da balata ile kampana sürtünme yüzeyinin arasında kaldığı zaman da işte bu şekilde sürtünme sesi oluşturuyor. Bunu nasıl giderilebilir? Bu sökülecek içindeki balata tozu temizlenecek ee, kampananın iç kısmındaki balatanın sürtünme yüzeyi orası da temizlenecek sonra ayar kontrol edilip yerine takılacak ve bu sesten kurtulmuş olacak. Bu öndeki e, diskli fren sisteminde de aynı şekilde onda da bir ses geldiği zaman o da aynı şekilde sökülecek, temizlenecek yerine takılacak. E, diskli fren sisteminde ayarı yoktur. Direkt fren balatalı yerine takılır. Yani bu sesi duyduğunuzda servisinize veya tamircinize frenlerde frene bastığınızda ses geliyor, ötme, tiz bir ses var diyeceksiniz. Onlar da nereden geldiğini tespit edip müdahale edecekler. Balataları temizleyecekler yüzeylerini temizleyecekler yerlerine takacaklar ve ses gidecek. Bu videoyu da arkadaşlar beğendiyseniz yararlı bulduysanız beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım. Herhangi bir sorunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalışıyorum. Tabii çok yoğun olduğu için sorular yetiştirebildiğim kadar hepsine cevap veriyorum. Yeni videolardan da haberdar olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.